3771'i 8'e böleceğiz. Çok güzel. Bu uzun bir bölme işlemi olacak gibi görünüyor. O yüzden hemen başlayalım. 3'te 8 kaç kere var? Hiç yok. Öyle değil mi? O halde 3'ün yanındaki rakamla devam edeceğiz. Peki 37'de kaç tane 8 var? 5 kere 8 desek 40 eder. Demek ki 5'ten küçük olmalı. O zaman 4'ü deneyelim. 4 kere 8, 32. 32'yi 37'nin altına yazalım. Ve çıkarma işlemini yapalım. 37'den 32 çıkarsa 5 kalır. Aslında ne yaptığımızı anladınız değil mi? 37'de 8 kaç kere var derken aslında 3700'de 8 kaç kere var sorusunu soruyoruz. Ve aldığımız 4 cevabı da aslında 400. Ve buradan da bölümün yani sonucun 3 basamaklı bir sayı olacağını anlıyoruz. Neyse fazla karıştırmayayım. Nerede kalmıştık? Burada kaldık değil mi? 37'den 32'yi çıkardık ve 5 elde ettik. Şimdi yukarıdan 7'yi indireceğiz. 57'de 8 kaç kere var? 5 kere 8 40, 6 kere 8 olsa 48, 7 kere 8 56. Evet şimdi de 57'den 56'yı çıkaralım. Geriye 1 kaldı. Yukarıdan diğer 1'i de indirelim. 11 elde ettik. 11'de 8 kaç kere var? Bir kere. Bir kere 8, 8 eder. Geriye ne kaldı? 11'den 8 çıkarsa, 3 kalır. Yukarıdan indirecek sayı da kalmadığına göre, diyebiliriz ki, 3771 bölü 8 işleminden 471 bölümünü ve 3 kalanını elde ederiz. Hepsi bu kadar.